Çekilmiş çok güzel. Herkesin gözünde kara bir ben. Anasına çok şeker. Gülüşü var ki ömrü benden. Hastayım sana kara ben. Gülüşü var ki ömrü benden. Hastayım sana karabiber. kara ben. Kara bir Karabiber gözleri zeytin kudağı çeker Herkesin gözünde karabiber Anasına çekmiş çok şeker Şeker gülüşü var ki ömre bedel hastayım sana canım gülüşün var ki ömre bedel hastayım sana canım şeker karabiber, kara biber kara kara biber göster zeytin tutul şeker kara biber kara kara biber